Ve tatil video başlasın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bebekle birlikte ilk tatil videomuza hoş geldiniz. Bakalım nasıl bir tatil yapacağız? Bakalım ee... tecrübelerimiz neler olacak? Şu an mesela arabada yanıyoruz. Çünkü doktorumuz dedi ki tamam klimayı açabilirsiniz ama çok kısık derecede ve camı açarak. Artık hep böyle mi olacak yani? Olsun. Yani doktor tavsiyeleriyle video başladık falan. Yani Bakın burada mesela ben güneşlik de taktım arkaya cama. Ee, diğer tarafında da takacağım. Böyle de Önde oturuyorum. Oradan areni görüyorum. Aynadan. Şu diğer cama da takacağım. O valizin altında kaldı. Bebek arabası da olunca e, tabii Ayka'da iki valizle bir valiz burada kaldı. Ben diyorum ki kocama jeep alalım. Jeep'imiz vardı. Gitti sattım. Tam satmayla ne alakası var? Cimleri aynı. Neyse. Yapacak bir şey yok. Yani yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Bir şey yok. Alışacağız artık. Yani artı bir daha biri daha gelse çok zor. Evet. E, tatil bloğumuzu böyle bir 20 dakika, 30 dakikalık video falan yapmayı planlıyorum. Bol bol izleyin bizi valla. Sıkıyalım birbirimizden ve böyle artık gittikçe tecrübelerimizle falan bloklarımızı arttırmayı planlıyorum. E, Aranın alışma sürecimiz vardı biliyorsunuz ki e, o yüzden daha hala doğum hikayemizi paylaşamadık. Onu da e, tatil dönüşünde hemen hızlıca hızlı bir şekilde e, hem Okan bu ne? Desin, hem onu editlesin. Arda arda paylaşalım istiyorum. İnşallah. Şimdiden yolculuğumuz başladı. Eren Hanım uyuyor şu anda. Bakalım bizi nasıl bir şey nasıl bir yolculuk bekliyor. Görüşürüz. Kapatıyorum. Bye. İlk molamızı verdik ve kahvemizi içtik. Çünkü Eren tam bir minik kuş böcek. Evet. Minik kuş uyuyor. Şu an Uyumuyor. <gülüyor> e, yarım saat kaldı süt banyosu. Uyumuyor mu? Yani belki bir şeyler yapıyor. Süt banyosu vaktimiz geliyor herhalde. Şimdilik ilk saatimiz iyi geçiyor. Geriye kaldı 4 saat 58 dakika. Görüşürüz. <gülüyor> evet son 3 saat 20 dakika ve e, Aren hala uyuyor. Süt banyosu zamanı geldi. Ama ben artık uyandıracağım çünkü emmesi gerekiyor. Yani evet, yolculuğumuz Şu, şu an anda Tavastayız. Yolculuğum. Tavast nereye bağlı? Denizli tarafına acaba burası. Evet, şu evet. anlık bebişli yolculuğumuz iyi, çok şükür. Ben seviniyorum aslında. sana. Benim dokucuyayım. Arabada rahat uyuyor. Evet, yani bebişiniz arabayı seviyorsa bence... Mükemmel bir şey. Mükemmel bir şey bence. Ama evet. daha yolculuk bitmedi, erken konuşmak istiyoruz. Yani o yüzden... İnşallah yolculuk bittiğinde <gülüyor> daha her şeyi söyleriz. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Görüşürüz. Yememiş. O zamandan beri e, arena e kupon diyoruz. <gülüyor> Polis kuponu. <gülüyor> Radarda çok iş kadar da yapmaz mı? Neyse. Gördüğünüz gibi. Şu an keyif yapıyoruz. Aslında çok da Aa, uyanık şu an. Bakın kamerayı çevireyim. Evet. E, Pis bok çalışmaları var şu anda. İşte dediğim gibi tam gitmedi, arada bir gidiyor, geliyor. Sen de tuvalette biris çekse hoşuna gider mi? Yani aslında ıkımıyor. Tam tuvaletini yaptığını söylenemez çünkü az önce altını değiştirdim. Şu an çok ciddiyiz. Evet babacığım, haklısın, haklısın. Çekene çekmedi. Evet babamız da önde. Şöyle iki valiz yaptım. Ilk, i̇lk tatilimiz olduğu Yol için ne alacağımı bok. bilmiyorum. Aynı senin <gülüyor> gibi biliyor musun? Aren'in tüm dolubunu koydum. Ne? Aynı senin gibi. Neden? Hiç konuşmuyor, sürekli uyuyor. Cevap vermiyor. <gülüyor> Hakkı mı yeme? Hiç uyudun mu? Bu, yani bu yolculuğumuz hiç uyudun mu? Sohbet ettim. Yalan Hayatım, Aren var o yüzden. <gülüyor> Aren sanki kamerayı bana ver hareket yaptı. Dediğim gibi son 2 saat 20 dakika. Bakalım şu anlık iyi gidiyoruz. Çok şükür. Hadi ayrancım. Bay baydi. Bay. Ve varmamıza son 43 dakika kaldı. Şu an e, biraz gazlandı. O yüzden bir gaz masajı yapmak zorunda kaldım. Sonra da bayıldı zaten. Ve Antalya çok sıcak. E, ve şu ana kadar çok şükür e, uykularımız güzel gitti. Süt banyosuna yaptık e, Ve bardık sayılır yani Allah'ın izniyle. Şimdilik güzel gidiyor her şey. Temiz'i biliyorsun değil mi? Geçen yıl 26 Temmuz, Antalya yanıyordu. Evet. Hatırlıyor musun? Ay çok kötü günlerdi ya. Evet, birden orayı hatırladım. İşte tadililer falan, falan, hiçbir şey, bir şey anlamamış ki yani Türkiye'nin halinden. Tamam. Şimdi... Her şey düzelmiş. Kızımızla birlikte güzel. geçiyoruz o yollardan. Geçen sene aynen bu, o zaman buraya geldiğimizde monogat gözükmüyordu bile. Güneş yoktu. Güneş yoktu. Her taraf kıpkırmızıydı. Ooo oh, gökyüzü. Oh. Bakalım buraya. Anneciğim nereye geldik? <gülüyor> biz geldik. Tatilimiz başlasın. Çok beğendim. Yani beklediğimden çok çok daha iyi. Ve karşılama mükemmeldi. Normalde başka yerde seçmişsek. Abi tatlısı bir oda verdiler Burada da kuzum. Bu güzel bir Deniz de var. Şöyle bu e, bu evler ait bir havuz. Onlarda şöyle bir havuz var ve başka bir havuz daha var. Atası. Atası var mı bu burada? Evet atası var. Ben şurada. <gülüyor> Ama aranırken e, büyük ihtimal orayı kullanmayacağız. Artık aran büyüdükten sonra diyelim. Ve böyle bir oda olması biz için çok daha iyi oldu. Çünkü dönüşümle bir şekilde gireceğiz. Çünkü sadece Okan'da biz varız. <gülüyor> çok güzel ya. Çok beğendim. Gerçekten. Parasını sonuna kadar hak ediyorlar. Ve i̇lk günden bilmiyorum. Birazcık daha. <gülüyor> Bakalım şu an her şey çok güzel gidiyor. Sonrasında yine yorumlarımı sizlerle paylaşacağım. Yazımı çok çevireyim. Okan Arena bakıyorken benim hemen eşyaları yerleştirmem gerekiyor. Çünkü anayım ben. Çünkü eşim ben. Ve orta bakın. E bu arada bize beşik de verecekler ama biz ne no, no oldu ne no olmadı beşik geliyor. Yatağımızda getirdik. Şöyle şey. şey. şey. şey göstereceğim. Tam <gülüyor> bir keyif <ver> bebesi. <gülüyor> Tatlışım benim. Evet. Yemeğe giderken de yine bizim üstlerimizi falan değiştireceğiz geldi ha? galiba. Devam edelim miyla çekmeye? Aa, tamam. Aa, park yatak süper. <gülüyor> Almamışız yanımıza. Park yatak geldi gerçekten. Yes. Şimdi, <gülüyor> bu çok alçak. Nasıl ineceğiz buna? Benim park yatağım daha yüksek normalde. Neyse şu yatağı şunun içine koyup koyacağız. bir koyacağız. Evet aramızda. İlk gün sabah tatilimize uyandık. İlk gün sabah tatil Burada huysuz bir kız var. Çünkü uykusu var. Ben de onu uyutmamaya çalışıyorum. Kahvaltı yapacağız diye. O sırada uyumayı tercih etmeli. Değil mi anneciğim? Şurada. Bakar mısınız? Öyle hazırlandım. Şimdi kahvaltı yapmaya gideceğiz inşallah. Şimdi Okan arene bakıyordu. Kesinlikle hazırlanırken... Yani evde bir şeyler yaparken ya e, o, Okan arena e bakıyor ya ben bakıyorum. Böyle dönüşümle yapıyoruz. Çünkü aren kesinlikle birimizi kilitliyor. Bakayım saatte 9.55. Sen kahvaltı olmuyor bitiyordu. Ne? Evet. Çok güzel bir sabah. Sabaha güzel uyandım. Gecemiz güzel geçti. Yani tatilimizin ilk gününden e, bir aylık bebeğimizle gayet... Mutluyuz, huzurluyuz yani çok şükür. Öyle hani e, buradaki şey faktör de çok önemli. Hani bebişiniz de çok önemli. Nasıl duran bir çocuk mu? Çok mu ağlıyor? Hey. Bir de emziği böyle yapıyor ya. Ne var gazın mı var? İşte böyleyiz. Derdini bilmiyorsun. O ağlıyor. Sen bana çektirmeyeceksin bu videoyu değil mi? Tamam, anladım. Evet çektirmeyeceğim diyor. Tamam. Kızma tamam. Tamam. Tamam. Kahvaltıda görüşürüz o zaman inşallah. Çekersem, unutmazsam. Bye. Hmm. Anneye benziyor gibi sanki ama özür dilerim yani. Evet şu an biz denize geldik. Ben şu an çok korkuyorum. Su soğuktur diye. Böyle deniz... Çok güzel gözüküyor ama ben çok korkuyorum. Bakalım Antalya birazcık serin gibi. Değil mi? Vallahi serin ama çok güzel. Ben soğuk. Aslında ben sıcağı sevmem de arenden dolayı sıcağı sevmeye başladım. <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Şimdi bakalım. Ya seni nasıl Normalde arende denize sokacaktı. Gelebilirsiniz, gelebilirsiniz. Ama e, rahatsızlı, enfeksiyon riski var diye. Doktorumuz izin vermedi. Tamam tamam. tamam El sallayın. Söyleyeyim. Adını unuttum. neydi El salla. Geç. <gülüyor> evet. Bakalım. Anne baba ve aren saati ben şu an bile esiyor ben mesela ben çok şimdi diken üstündeyim gitsem denize gitsem olur mu? olur aram var arabeye mi yakın arkadaşım artık <gülüyor> sen benim artık orumlu değilsin artık aram var neymiş teşekkür ederim canım baba canım koca şimdi bakalım baba. bugün ikinci günümüz oluyor evet. şu anlık her şey çok iyi gidiyor Ayşegül, bakalım deneyimledikçe konuşuruz. <gülüyor> Eren'i denize sokmaya çalıştık ama ben biraz panik oldum tabii ki her zamanki gibi. Ki panik olduğum kadar var. Okan, arenin poposunu ıslattı. Suyu ayaklarına sokacağım derken poposunu soktu çocuğun. Az bir şey çekmeye çalıştım ama bilmiyorum yani. Orada tam gözüküyor mu? Şimdi de babasının kollarında ayıldım. Evet, yani çok şükür gayet iyi gidiyoruz. Ee, birazcık biliyorsunuz ki takip edenler bilir enfeksiyon olmuştu aren o yüzden bu konuda biraz hassasım Dikkat etmeye çalışıyorum ama hava çok dengesizdi bugün değil mi? İlk geldiğimizde burası çok soğuktu. Şimdi şu an çok iyi tam ayarında o yüzden bunu giydirdim ki zaten babası ıslattığı için. Babalar valla babalara göre hiç problem yok yani. Babası hiç öyle babası acayip rahat bazen de o rahat değil ben çok rahatım falan. Yani haçam ağzına da denize girebiliriz. <gülüyor> Şöyle size birazcık buraları göstereyim. Hep burada bakın. analık işte, görüyorsunuz. <gülüyor> Kurumasını bekliyorum dedim ya, o kanası baktı diye. Bu ilginç çocuğumuz olmasını yerde çok. Her yerde Türk olduğunu belli bakın. Şunlara bakıyor musunuz? Ruslarda şöyle bir şey var mı? Yok. Biz Türkler... <gülüyor> yok, yok. Onlar da kurtuyorlar canım. Abartmayalım. Şöyle yalnız yandım. Ayaklarım yandı şu an. Şimdilik dediğim gibi gayet iyi gidiyoruz. Yani bence anneler, babalar, Çocukla tatile gidilmez. çocuk şu olmaz. Tabii ki çocuk da bu konuda çok önemli. Çocuğunuz nasıl bir çocuk olduğu da çok önemli. Ama çok sakınmayın. Relax davranın. Evet. Bugün akşam yemeğinde böyle sizlere bir yemek turu yaptırmak istiyorum. Oradan da yemek turu yaparız. Şimdilik bu kadar. Yine görüşürüz. Evet. Biz akşam Bravo. yemeğimizi yedik. Şimdi aktiv aktivite... Aktivite... <gülüyor> konsere doğru gidiyoruz evet, şu burada anda. Burada da uyumayan bir böcek var. Bakar mısın? Burada uyumamaya direnen bir böcek var. Hemen şöyle değiştirelim. Bak bakayım dur bir. <gülüyor> Merhabalar küçük hanım. <gülüyor> Uyur musunuz acaba? Hı? Hiç uyuyacak gibi gözü yok. Aslında uykusu var ama şöyle tutarak söyleyeyim onu. Hı. Aslında uykusu var ama bir yandan da gazı var sanırım şu anda. Böyle falan bir şeyler yapıyor. kucak istiyor da. Hemen kalın baktaniyemizi. Özellikle. Birileri babasının kucağını seviyor aslında süt banyosu yapmak istiyor oturduğumuz zaman süt banyosu yapacağız. <gülüyor> Ya ben emzirme örtüsünü odada unutmuşum da. Ama öyle de emziriliyor. Benim mesela bir arkadaşım onunla emziremiyor. Emzirme örtüsüyle emziremiyor. Battaniyelerle emziriyor. Konser alanına geçtiğimiz zaman sizlere oradan birkaç sahnede göstereyim. Kendimi inek gibi hissediyorum. Bere otu bolçuk gibi oluyorlar. Artık güleç bir insanım. Çünkü ben bir anneyim. Are'nin gülmesi için gülmem gerekiyor. Ben benim çocuk yapmak için kullanmış gibisin. Çocuklar tatile gidilir. Ama bu dönemlerde yiyor, içi uyduğu için daha İlk zamanları daha kolay ama böyle ayaklandırdığı veya böyle çok daha ilgi istediği zamanlar Tabii ki tık daha zor olabilir. O tür durumlarda yanınızda bir kişi daha götürmeniz gerekiyor. Biz mesela havuza denize dönüşümlü gidiyoruz. Daha soğudu hiç girmedik. Ben zaten havuz sevmiyorum. Çünkü havuz suyu soğuk oluyor. Ben soğuk sevmem. Yağmur çok olumsuz bir insandık arkadaşlar. Hiçbir şey sevmem Seni ya. severim. Yine severdi. Nağla yarın tatilimizin son günü. cuma günü de çıkışımız olacak. Yani toplam 4 gece 5 gün kalmış olacağız. Ve dediğim gibi her şey çok güzel ilerliyor çok şükür ki. Yani Bebiş'te tatil öyle göz korkutacak kadar kötü değil ya. Yani tamamen sizin e, bebişle olan sürecinize bağlı olan bir durum. Şimdi bebişiniz saat kaç aralarında yatıyor, kaç aralarında emiyor. Şimdi çünkü her gün her gününü tutmuyor. İlk dönemler bu şekilde ilerliyor. E, hani böyle bir 8 aylık, 7 aylık falan olsa uyku düzeni falan e, 4. aydan sonra e, oluyor diyorlar genelde. 6. ay mı 4. ay mı ne ben de tam bilmiyorum açıkçası. Ama bu dönemler tamamen size kalmış. İşte e, bu saatlerde uyanır, bu saatlerde aç olur falan tarzında. Yani anneler daha en iyisini anneler bilir. Tamamen bebişinize bağlı bence ilk dönemler sizin tatile gitmeniz daha sağlıklı olabilir. Ben niye, nereye bakıyorsam kendime bakıyorum kameraya bakmıyorum. Çünkü ilk dönemler yiyor, içiyor, uyuyor. E, gazı varsa, e, çok gazlı bir bebişse ve daha doğrusu kolik bir bebişse açıkçası yani tatil çok mantıklı olmayabilir. Kolikliğini atlattıktan sonra gitmeniz tabii ki sizin için daha sağlıklı olur. Ama hava değişimi de belki daha iyi gelebilir. Yani bilmiyorum açıkçası. Ben de çok tecrübeli değilim bu konularda. Ama e, biz çok şükür ki güzel geçiriyoruz. Yanımızda da bir kişi yok. Mesela şu an Okan Deniz'de. İlk, ilk ben gittim denize güneşlendim. Şimdi de Okan denize gitti, o çıkıp gelecek sonra o güneşlenecek. Bu şekilde dönüşümle gidiyoruz. Ben gittiğim zaman Aren uyuyordu çünkü Aren uyanırken Okan'a bırakmak istemedim. Ama ben yine de ne olur ne olmaz emzirdiğim zaman bir yandan sütümü de sağlıyorum. Daha doğrusu süt salma manuel pompayı takıyorum, o, o şekilde sütümü bırakıyorum Okan'a. Okan da ben yokken uyanırsa e, o şekilde emziriyor onu. <gülüyor> Ama uyanmadı ben yokken. Şimdi de böyle mesela uyandık keyif yapıyoruz. Perdeler dikkatini çekiyor, perdeleri falan izliyor. Yani bence bebişte tatil öyle sizin gözünüzü korkutuyorlarsa kork korkulacak hiçbir şey yok. Ama dediğim gibi bu tamamen bebeğinizle burada çok önemli. Yani bebeğiniz zor bir bebişse ve sizi gerçekten yoran bir bebişse ilk dönemler tabii ki tercih etmeyebilirsiniz. Ama biz iyiyiz. Öyle korkulacak bir şey yok. Tatile gitmek istiyorsanız tabii ki de gidebilirsiniz bence. Değil mi Arem? Değil mi anneciğim? Babamız da geldi. Duş alıyor şu an orada. Sonra ben giderim. Daha sonra da denize girdikten sonra odaya gidiyoruz. Okan spa'ya gidecek. Ben spa'yı hiç sevmem. Hiç sıcağı hiç sevmiyorum. Yazları da o yüzden çok sevmem. Yazı ben sadece denize girebiliyoruz diye seviyorum. Akşamları rahat rahat oturuyoruz diye. Onun dışında ben ilkbahar ve sonbaharcıyım. Kızım da şansıma ilkbaharda doğdu. Çok diledim. Allah'ım demin inşallah çocuğum olursa ilkbahar veya sonbaharda doğsun dedim. Sen benim dualarımı karşılığısın anneciğim. Seninle biz kocaman bir bütün olduk. Sen benim en yakın arkadaşım. Çok seviyorum seni. Allah'ım isteyen hak eden, bakabilecek herkese nasip etsin. Evet şu an bir ağlamamız geldi. Ne oldu aşkım? Ne oldu bir tane? Evet bir tane. bakır şimdi tepkilerini göstereceğim. Ne oldu aşkım? Anne. Rışkı rahat sinirleniyoruz. O yüzden şey yapıyor. Bir de sanırım. Evet. Süt banyosu yapmak istiyoruz. Hemen ufak bir süt banyosu. Akşam yemeğinde görüşürüz. Bay bay. bay. tatilimizin son günü. Yarın çıkışımız var. Dün hiç çekmeyi unutmuşum ya. Bir de o kadar süslendik süslendik Ve Aran o kadar çok uydu ki dün. Korktuk bize dedik. Niye bu kadar çok uyuyor bu çocuk? Bir şey mi oldu? Şimdi kahramaya geldik. Kahramayacağız. Bak o kadar <gülüyor> inanç. O yok ki. O şeyden de... Ben güneşlendim yanmaya çalışıyorum Bir anda Şimdi Okan denize girecek Böyle dediğim gibi dönüşümle giriyoruz denize Yani bir sorun olmuyor Böyle uyumaya çalışan bir bebe Uyuyorum diyor feyik atıyorsun. Hmm. Dün mesela gece çok uyudu. Ve biz artık uyandırdık, korktuk. Dedi ki bu çocuk niye bu kadar çok uyudu falan. Özledik bir de. Yani böyle bir de uyuduğu zaman özlüyorsunuz. Ben kameraya bakamıyorum. Kendime bakıyorum. Ee, şeyden, Instagram'dan alışmışız ee, kendimize bakmaya. Şimdi kameraya bakınca bir garip geliyor bana. Hep bu şekilde. Akşam yemeğinde de inşallah bu sefer çekeceğim. Çünkü bugün artık son günümüz. Böyle olabildiğince sizlere uzun uzun çekmeye çalışıyorum. Deneyimlerimi aktarıyorum. Şöyle ufak birazcık bahsedeyim. Özetle. Yani gayet iyi gidiyor. Dediğim gibi ilk günler bebeniz hep yiyip içip yattığı için. Yani bence ilk günler gitmek daha mantıklı. Ya tabii ki bu ailelerin kararı. Ama bence güzel. Ee, Giyitiler açısından da ben mesela hep sıfır kolla Bunlar aldım. Ama içine ince de askılı da olsa bir tane zıbın giydiriyorum. Çünkü ufak da olsa biraz rüzgar var. Bakın. Kafasını kapatıyorum, rüzgar almamasını sağlıyorum. Şöyle müsliğin örtüler falan örtüyorum. Müsliğin örtülerle bir de altına da seriyorum ki terlemesin diye. Çünkü terliyor. Terlediği için de böyle arkasına böyle ağız mendili falan da sırtına da bazen çok terlerse ağız mendili koyuyorum. Şimdi babamız da geldi. Dürüm varmış, dürümü yaptıracağım. Babamız midesini düşünüyor. Biz bu otele geldiğimizde kilo aldık. <gülüyor> otele gidince külü alıyorsunuz. O yüzden aç kalın otellere Uyanmış. gelmeden önce. Sen gittiğinde uyanın direkt. Aç kalın otellere gelmeden önce. Daha sonra çünkü kilo alacaksınız. Buranın gerçekten yemekleri çok güzel. Bu akşam mesela yemeklerini çekmek istiyorum. Dün deniz ürünleri çok fazlaydı. Hiç benlik değildi. Ben yine klasik makarnamı aldım. Tavuğumu aldım. Pilavımı aldım. O şekilde yedim. Burada deli gibi böyle ıstakoz falan yiyorlar. Hiç tarzım değil. Hiç bizlik şeyler değil yani. Bir de burada böyle deniz aktiviteleri falan var. Gözüküyor mu bilmiyorum. Gözükmüyor da. Böyle uçan balonlu falan böyle şeyler. Ya aslında arena olmasa kesinlikle benim bineceğim şeyler. Ee, ama arena olduğu için bilmiyorum. Ee, bugün de masaj yaptıracağım galiba. <gülüyor> Çok garip çünkü hayatım boyunca hiç masaj yaptırmadım. O yüzden Okan'a diyorum ki boş boşver. Diyorum, i̇thal ettirelim. Ben gitmeyeyim. Alışık ben değilim çünkü. Gidemezsin. Gidemezsin. Kusura bakma. Sabahtan beri bunun kavgası var aramızda. Diyor ben masaj yaptıracağım dedim. Yaptıramaz. <gülüyor> Öyle, akşam yemeklerinden de böyle ufak bir görüntü almak istiyorum sizlere. Yani yanıma böyle zıbınlar aldım. Bunların da özetini geçeyim. Zıbın aldım, çorap aldım bol bol. Böyle tatlı tatlı zıbınlar aldım. Zaten e, tatile gelmeden önce ufak bir arena alışveriş yapmıştım. Çünkü yazdığı yoktu. İlk gün geldiğimizde çok soğuktu, beni çok korkuttu. O yüzden ne olur ne olmaz, giderken serin gece olabilir. Yani bir anda yağmur arada, yağabilir. O yüzden e, yanınıza mutlaka uzun, e, uzun zıbın alabilirsiniz bence, uzun kollu zıbınlar, zıbınlar alabilirsiniz. Aşkım tamam bir şey anlatıyorum, burada deneyimlerimi aktarıyorum, hala İnegöl köfte istedim diyor ya. Ufak bir gaz çalışması var şu anda. E, hırka tarzında da bir şey, belki ne olur ne olmaz koyulur ama... Yazın ortasına giderseniz gerek olacağını zannetmiyorum. Özellikle böyle Antalya bölgesinde falan. Ne istiyorsun aşkım? Şimdilik bu kadar. Benim çok dikkatim de ağlıyor ya. <gülüyor> Neyse. Görüşürüz. Çok sağ olalım. Hepinizin i̇yi sağlık. Iyi. Çok teşekkür ediniz. Afiyet olsun. sağ olun. Görüşürüz. Tekrar görüşmek üzere. <gülüyor> Az önce Ara. Bugün tatilimizin son günü Artık yarın dönüyoruz şeyler söylemek ister misin Baba bey? Her şey çok güzel Bebekle tatil yapmak muazzam bir şey Sakın korkmayın Sakın Niye burayı dışkı çıkıyor Okan? Ben niye güzel çıkmıyorum Nasıl yanmışım? Bu çok yanmış güzel, güzel zannettim Şimdi Twitter bölümüne gidelim Gidiyoruz bye! Ve otelden çıkıyoruz. Ben dün gece uyumadan önce her şeyi topladım. Çünkü sabah toplamam çok zor olacaktı. Normalde olsa buradan daha çok Mersin'e, Fethiye'ye, Muğla'ya uğrardık. Hani eskiden olsam bebek olduğu için. Gidip birazcık büyütüp ondan sonra yeniden kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz. Aynen. Eğer içeriğimizi izlerken biraz olsun keyif aldıysanız videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Daha yolculukta bence eve İzmir'den... gidince yapardık. İzmir'de yobuş ustamız. İzmir'e gidince şey orada bitiririz videoyu artık. Bu bok böceği var. <gülüyor> Merhaba, giderek <gülüyor> ailesinden küçükyesi. Merhaba de Onlar da senin abilerin, ablaların. Diyor. Merhaba. Şöyle size son kez böyle odamızın manzarasını da göstereyim. Size bir şey diyeyim biz havuzu hiç girmedik. Biz otelde havuzu hiç girmedik. Nasıl başardın? Bunu? Vallahi gelmedi. Ben normalde havuzu sevmiyorum zaten. Daha çok denizciyim. Havuz bana çok steril gelmiyor. Ben. Tamam kucağında götür. Ben bunu o, kucağımda götüreyim mi? Götür babası. Küçük yavru. Baba şu an sana benziyor. <gülüyor> Hadi gidelim küçük Osman. Ah oh, bir baron, ağız mendili unutuyorduk tabii ki. O bizim değil. Onuza koyduysalar bizimdir yani. Başkası mı kullansın? Ben, koloji, de, olan, ben bir de ben bir de yanımda fön makinesi getirdim biliyor musunuz? Ütü de getirdim ama hepsi varmış. Ütü buharlı ütü getirdim bu arada. Şunun birini elinde tutamaz mısın? Gidiyoruz. Çok güzel bir tatilde. Anlayamazsın. Burada kapatıyorum şimdi. Ve tatil videomuzun sonunda sonuna geldik. Bir defa Aran'da bir tatil yaptık. E, o yüzden inşallah beğenirsiniz. Belki eksiklerimiz vardır izleyince biz de anlayacağız. Ve diğer çekim bloklarımızda daha iyi olacağımıza eminim. Ve böyle sohbet tadında ilerleriz inşallah. Şu an Aran pis bok çalışması yapılıyor. Yakındı, geri uyudu. Videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olup yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Ve istediğiniz içerikler varsa da yorumlarda lütfen belirtin. Ona göre bir dahaki çekimimizi hemen şimdi sizler için başlayalım. Okan Bey. Bay bay. Sinir oldum. Sizi seviyoruz. Görüşürüz. Bay.